Merhaba Nerds Game merhaba Android oyun severler, herkese merhabalar. Yeni bir bölüm videosuyla karşınızdayız. Oyunumuzun ismi Logo Juniors Creep and Curious. Umarım keyifli bir video olur, umarım videomu beğenirsiniz ve kanala abone olursunuz. Neyse. Oyunumuza geçiyoruz. Oyun e, Lego severler için yapılmış bir oyun. Ben çocukken Lego oynamayı çok severdim. Büyüdüm, hala seviyorum. Juniors dediği çocuklar için, ben çocuk değilim ama neyse. Burda bir karakter yapmamız isteniyor sanırım. Tabi e, hiçbir şeyimiz olmadığı için böyle klasik başlıyoruz. E, karakterimizi oluşturduktan sonra bir de araç yapıyoruz herhalde. Klasik. Araçlar. Hop, hop, hop. Yes, alright. Tabi aracımız bittikten sonra bir de... E, ...şeyini oluşturmamız gerekiyor. Gövdesini. Aracımız hazır. Tabii aracı yaptı, bir de aracı kullanmamız gerekiyor. Aa, hmm. orada el mi salacağız acaba? Dur bakayım. Çok şirin bir oyun ya, cidden. Müzikleri de çok hoş. Ya bir tane oyun vardı, bilgisayar oyunu. Çok gerçekten güzel bir oyundu ama oyunun bazı bug'ları mevcuttu. Çeşitli bu oyunu geliştirip şey yapsalar. Yeni versiyonları çıksa. Oyunun şeydi, Monster Garage. Oyunda bir araç geliyor size, o aracı tamir ediyorsunuz, sizden şöyle bir araç yapın deniliyor, size de o aracı yapıyorsunuz ve kullanıyorsunuz, aracı vermeden kullanmaya çalışıyorsunuz. Öyle bir oyun işte neyse. Ee, youtube'da satın bulursunuz zaten, güzel oyundur. Ama bazı hataları mevcuttu. Oyunun e, değiş versiyonlarının gelmesini açıkçası isterim. Yay! Devam ediyoruz. Oy. Evet. Buradan artık bunu değiştirebilirim. Polis olacağım. Yeni bir araç. Yeni bir araç dedim. Yeni aynı araç. Her seferinde aracımızı yapıyoruz. Ve yola çıkıyoruz. Sanırım. <gülüyor> o halde gidelim. Arabanın fizik motoru biraz kötü olmuş sanırım. Değişik gidiyor. <gülüyor> hmm tıklamam gerekiyormuş anladım. Yes well right. Dolrulca desenler. Hadi patlasın. Polis araba. Ha, He. her bölüm geçti ki yeni şeyler çıkıyor anladım. Güzel. <gülüyor> Finito. Hı, az önce yaptığım bir şey, finish ekranında da belirdi, Anladım. Oo. Bu ne olacak? Yay! Durmaksızın devam ediyoruz. Arabamızı yine aynı şekilde yapıyoruz. Bu sefer polis arabamızı yapacağız. Bölüm gençti ki yeni parçalar geliyor ve siz bu parçaları kullanmaya başlıyorsunuz. Şu an polis arabası yapıyoruz. Evet. Artık bir polisiz. Bu ne? Ha, polis arabası. Ha, güzel yapmışlar. Şimdi iyice GTA'ya Yoldan çıktı lan araba Evet hediye paketimiz doluyor Bırırırırır BOM Ve şapka Hadi şapkası Olur olur Bir... Yolamız biraz daha uzadı sana. <gülüyor> what? Ha yeni yeni böyle şeyler çıkıyor, Parti, parçalar yapıyoruz. Onlar oyuna ekleniyor. Anladığım kadarıyla. Şimdi oyuna bu eklenecek. Hmm. Hadi bakalım. Evet. Karakterimize şapka etleyebiliyoruz artık. Tam bir polis olduk. Maçta oynanması iyi olmuş. Zira ben bilgisayrdan oynadım için sıkıntı yaşamıyorum şu an. <gülüyor> güzel, güzel beğendim. <gülüyor> Neyse, ya, siren çalmayacağım bu sefer. Müziği eşliğinde devam edelim. Devam. Benim sesim mi daha yüksek? Oyunun sesimi. Neyse biraz düşüreyim de. Benim sesim biraz daha baskın gelsin. Öyle değil mi? Evet yol biraz daha değişti. Evet yolun değiştiğine kanatına vardım şu an. Hep aynı yolda gitmiyoruz. Hediye paketimiz doluyor, doluyor ve PUM! Oooo! Artık bir kamyon denetimiz var. Kamyonumuz var. Bana vurmaz değil mi ama? canım daha neler? Bir bakalım nereye diyoruz? Yeni yaptığımız şeyi göreceğiz şu an. Anaa. <gülüyor> evet, yeni yaptım bir mekan. O da bir şey verdi bana. Ve <gülüyor> <De> finito. <gülüyor> Yoruldum be. Oo, benzin deposu. Benzin... Benzin deposu. Benzin istasyonu. <gülüyor> tamam tamam. Benzin istasyonu. Kabul ediyorum. <gülüyor> tamam. Oyun keyifli. Biraz çocuk oyunu gibi ama ben keyif almışım. şu an. Vakit öldürme için ideal bir oyun diyebilirim. Evet bu arabayı yapacağım şimdi. Kamyon. Çöp kamyonu mu? Çöp kamyonuna benziyor. Bu ne? Her yol şeye. Onu da çalabiliriz. İyi Ve evreka. Yeni bir paket açıyoruz. Karakter siki gel ne gelecek? Ayaklar. Polis kıyafetini tamamladık mı? Tamamladık herhalde. Bir hediye paketi daha açabilir miyim? Açarım herhalde, 4 tane. Bir hediye paketi daha. Bum, ve kafa çıktı. Kız kafası. At kafası, kız kafası, at kafası, Yap kafası, yaz kafası, kış kafası. Yaptığım şey vardı, onu görmedim. Şey. Demek ki hepsini görmüyoruz ya. Tamam. Ee, evet arkadaşlar 10 dakikamızı burada tamamladığımıza göre ee, Söylediklerimiz bu kadar. E, oyunumuz bu kadar. Oyunu beğendiyseniz Google Play Store'dan Lego Junior's Creed and Curious yazarak bulabilirsiniz. onun haricinde ee, videolarımı beğeniyorsanız like'lamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Önüne asla kalınsa bir sonraki videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve oyunlar eğlenceler.